Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle birlikte yepyeni Dacia Duster'ı inceliyoruz. Hemen... Yanımda görmüş olduğunuz bu turuncu renkli otomobilin en önemli yeniliklerinden bir tanesi Az önce de söylediğim gibi bu turuncu rengi Arizona turuncusu olarak geçiyor ve artık bu rengi de Dacia Duster ile beraber satın alabileceksiniz Yenilenen bir otomobil, makyajlanan bir otomobil olduğu Duster ve özelliklerini bu videomuzda bulabileceksiniz arkadaşlar Evet arkadaşlar her zaman yaptığım gibi biraz aracın dış görünümünden bahsetmek istiyorum. İlk bakışta aslında ön tarafta çok fazla ciddi bir değişiklik yok ama şu ön ızgara kısmında daha önce Dacia'nın Sandero Stepway modelinde gördüğümüz bir tasarım anlayışı hakim. En önemli farklılıklardan bir tanesi yani yeni nesil bir Dacia ile bir önceki nesile baktığınızda aralarındaki en önemli fark led farlar arkadaşlar. Artık ön ve arka farlar led olmuş. Zaten ilk bakışta buradan anlaşılıyor. Burada böyle Y şeklini andıran ama tam da de Y'de değil ama uçları birazcık böyle bir kısmı yukarı bir kısmı aşağı doğru kıvrık bir Y şeklinde bir led far bulunuyor. Bunun dışında bu e, ön kısımdaki bu e, şişirilmiş bu tampon kısımları da ve yine e, daha önceki modelde de karşımıza çıkan e, sis farı sistemi yine bu otomobilde aynı şekilde devam ediyor. Yani önden baktığımızda en önemli farklılıklardan bir tanesi hemen karşımıza çıkan şu led farlar olarak bizleri karşılıyor. Yan tarafa doğru geçecek olursak yine aslında bu dodiklerde devam eden siyah çizginin biraz yukarıya doğru şurada kaslı bir yapı olarak da yine devam ettiğini görüyoruz. 16 ve 17 olmak üzere iki farklı jant paketimiz var. Bize gönderilen test sürümünde 17 inçlik 251.60 R17 lastikler kullanılmış. Oldukça da yeni bir otomobil bu arada. Sadece 200-250 km yol yapmış bir otomobili test ettik. Yine dış tarafa devam edecek olursak bu gövde renginin dışında böyle bir gri renkli bir yan aynalar bizlere karşılıyor. Yan otomatik falan değil. Yani böyle manuel olarak kapatmanız gerekiyor. Otomatik bulunmuyor. Ama kör nokta uyarı sistemi olduğunu söyleyelim. Onu da ayrı bir pakette alıyorsunuz. Onu da altın çizmiş olayım. Yine tasarım anlayışı aslında baktığımızda daha önceki Duster'da da devam eden bu eski nesil kapı kollarını görüyoruz. Bu kapı kolları henüz değişmemiş. Aslında yenilerden gelse daha güzel olabilirdi. Ama bu şekilde olmayacak özellikle bu aracın arazide kullanılacağı için çamurlanmasını vesaire engelleme açısından da önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında devam edecek olsak. Yakıt depomuz iç taraftan açılıyor. Yakıt depomuzun kapağı. Merak eden için söyleyeyim. Arka tarafta kampana. Disk mi diye merak edersiniz Genelde sorulan bir soru bu. Arka tarafta da kampana şeklinde bir fren sistemi tercih edilmiş. Devam ettiğimiz zaman bu alt kısmında devam eden bu siyah ve gri tasarımlar yine arka tarafta da devam ediyor. Ve işte algılayıcılarımız var kameramız var. Kamerada yine plakanın hemen üst kısmında konumlandırmış Bunların bir kısmı opsiyon yalnız onu söyleyelim. O opsiyonlarda zaman zaman videonun içinde neyin opsiyon neyin olmadığını söyleyeceğiz sizlere. Yine arka tarafta en önemli farklılıklardan bir tanesi ki tasarım olarak çok büyük bir değişiklik yok. Yine bir led far. Y şeklinde bir led far gelmiş. Bu en önemli farklılıklardan biri bu olmuş. Yani bir önceki nesil Dacia Duster'ı gördüğünüz zaman aradaki fark orta böyle biraz daha çukur gibi bir lamba tasarımı vardı. Hatta eski bir fotoğraf bulup biz onu koyarız videonun içinde. Burada ise Y şeklinde LED farlar gelmiş. LED farlar daha bir şıklık ve güzellik katmış. Yine gri ve siyah karışımlı tamponun alt kısmı. Burada da devam ediyor tasarım anlayışı. Bunun dışında en önemli güzellik bence 548 litrelik bir bagaj hacmi. Bagaj gerçekten büyük. Onda çok fazla bir değişiklik yok. Şöyle açayım yeri gelmişken. Bagajımız bu şekilde. Çok büyük ve çok e, devasa bir bagaj bizleri karşılıyor. E, bagajın içinde de böyle e, çeşitli şeyleri koymak için askılar vesairelerimiz var. Şurada mesela bir tane var. E, bu bagajın bu kapağı istersek çıkartılabiliyor. Zaten standart olarak uygulanan bir özellik bu. Burayı böyle açtığımızda ise herhangi bir şey yok burada arkadaşlar. Burası boş bir şekilde duruyor. Yedek lastik ise arabanın alt kısmında konumlandırılmış. Daha önceki modellerde de öyleydi. Şurada bir gözümüz var galiba. Şurayı açtığımız zaman burada aracın evet burada bazı aksesuarlara ulaşıyoruz. Burada kiriko vesaire buraya konumlandırılmış durumda. Bunun dışında bagaj çok güzel. Özellikle bu otomobil böyle Dağ çıkışlarında, yayla çıkışlarında, Karadeniz bölgesinde çok tutulan bir otomobil, ayrıca şantiyelerde de çok kullanılan bir otomobil bu. Ve hani hem bagaj hacmi hem de 4 çarpı 2 da 4 çarpı 4 seçeneğinin olması ki 4 çarpı 4 özellikle dağ çıkışlarında, yayla çıkışlarında çok işe yarayan bir teknoloji versiyonunun olması aslında önemli artılarından bir tanesi. Bizim bu test ettiğimiz sürüm 150 beygirlik 1.3 TCE motorumuz ve üzerinde de bir EDC otomatik şanzıman yer alıyor ve Duster'a uzun zamandan sonra ilk kez bir EDC otomatik şanzıman seçeneği de gelmiş oluyor. Evet şimdi Dacia Duster'ın arka koltuğuna geldik. Arka koltukta oldukça iyi bir oturma ve yaşam alanı bizleri bekliyor. Şu anda ben 1.73 boyundayım. Gözümü çıkartayım. Mesela tavandan 5 parmak çok rahat bir şekilde bir boşluk kalıyor. Bu şekilde e, tavanın açık renkli olması koltuklar siyah olmasına rağmen içeride ferah bir his oluşturmuş. Yani önden arkaya kadar bütün tavan açık renkli. Bu da biraz daha böyle bir ferah bir his oluşturmuş. Ben onu sevdim. E, arka taraftaki kalitede, malzeme kalitesi de yine... Plastik, ön taraftakiyle benzer bir şekilde. Arka camlar otomatik. En azından bu pakette bu şekilde geliyor. Bu henüz paket olduğunu söyleyelim. Bu arada öte yandan bu kol dayama var dedi. Kol dayamın arka tarafında iki adet tip A dediğimiz standart USB bağlantısı da var. Buraya işte telefon koyulabilir, tablet koyulabilir. Çeşitli cihazlarınızı veya farklı cihazlarınızı yine buraya koyabiliyorsunuz. Şaft tünelini anlatayım isterseniz biraz. Şaft tüneli Oldukça geniş yani bir karıştan da büyük mesela benim bir karışımdan da oldukça büyük fakat çok yüksek değil yani 3 bilemediniz 4 parmak bir yüksekliği var. O yüzden hani orta tarafta oturan mesela şöyle oturayım ben şöyle oturduğum zaman oldukça hani herhangi bir sıkıntı olmadan uzun yolculuklarda burada yapabilirsiniz. Bu arada koltukların bu hem yolcu hem de sürücü koltuğunun arka tarafında böyle cepler var bu ceplere. Bakalım burada bir kağıtlar var hatta. Evet burada bir şeyler kalmış. Onu da söyleyelim. Buralara bir şeyler koyabilirsiniz. İşte bilgisayarda şuydu buydu. Koltuklar güzel arka taraftaki koltuklar da güzel. Asimetrik olarak yatırılabiliyor. Asimetrik olarak yatırdığınız zaman da hem bagaj açmını büyütüyorsunuz hem de daha fazla eşya koyabilirsiniz. Bu arada arka taraftaya bir çakmaktık var. Şu anda buradan bakınca görüyorum. Ama böyle enteresan bir yere yerleştirilmiş. Şöyle yan tarafta bulunuyor. Arka tarafın yani... Yolcu kısmının arka tarafındaki koltuğun hemen arkasında bir çakmak girişinde olduğunu söyleyelim. Bunun dışında izofiks falan bağlantıları da var. Hem bu koltukta hem bu koltukta. Çocuk koltuğunu da buraya bağlayarak da kullanmanız mümkün. Yani arka taraftaki yaşam alanı da bu şekilde. Şimdi biraz sürüş deneyimine geçelim. Ondan sonra da videomuzu kapatacağız. Evet arkadaşlar aracın dışını ve arka koltuklarını gördükten sonra şimdi içine geçtik. İçinde sevgili arkadaşımız e, Alperen bize yardımcı oluyor. Çünkü benim okumam gereken bazı notlar var. O notları okumam için de kendisi bana şoförlük olarak yardımcı olacak. Şimdi e, aracın önemli yeniliklerinden bir tanesi aslında söylemiştik ama bir kez daha söylemekte fayda var. Arizona turuncu rengi gelmiş. Bu renk. Böyle, kimi arabada bakır rengi olarak geçiyor. Kimisinin de işte böyle bir ayrıca turuncu rengi demişler. Biraz koyu bir bakır rengi olduğunu söyleyeyim. Şimdi iç tasarımdan biraz devam edelim. Madem ki iç ön tarafa geldik. Ön tarafta plastik. şuraları komple plastik. Yani yumuşak bir şey yok. Yanlarda da e, benzer şekilde arkadaşlar plastik malzemeler kullanılmış. En önemli yeniliklerden bir tanesi Dacia'nın Sandero modelinde de karşımıza çıkan bu 8 eşlik multimedya ekran. Tabi bu paketlerle filan geliyor. Onları da detay olarak videonun çeşitli yerlerinde size soracağız. Bu 8 eşlik dokunmatik ekran paketini isterseniz Apple kablosuz olarak Apple CarPlay'de alabiliyorsunuz. Normalde kablolu olarak Android Auto ve Apple CarPlay var ama e kablosuz olarak almak için ekstra bir paket seçeneği olması olması gerekiyor. Onunla beraber alabiliyorsunuz ama kablosuz olarak olmasa da kablolu gayet gayet güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Dokunmatik pan hassasiyeti gayet yeterli. Aynen sanderede olduğu gibi bir step incelemiştik. Onu da linkini koyarım yine videonun içine. Gayet kolay bir şekilde kullanılabiliyor. Izgaralar e, ızgaralar üst kısma yerleştirmiş. Bu üst kısımda ayrıca bir de bir küçük bir ıvır koyacağınız bir gözde yapılmış. Böyle altını da kaydırılmaz bir plastik malzeme var. Onun oraya koyduğunuzda kalemdir ne bileyim gözlük filan gibi. Mesela koyayım ben şu anda gözlüğümü. Gözlük gibi şeyler burada bakalım duruyor mu? Fena değil duruyor. Yani güzel olmuş bu. Bunun dışında aslında Dacia'da ve Duster'da daha önce gördüğümüz bu dairesel havalandırma ızgaraları sistemleri filan da aslında yine geliyor. Direksiyon biraz daha modern hale. Çok ufak tefek dokunuşlar gelmiş. İşte ne olmuş? Mesela hız sabitleme sistemi gibi özellikler artık direksiyonlar yapılabiliyor. E, biliyorsunuz yakın zamana kadar bu böyle değildik. E, Renault ailesinde olduğu gibi orta konsoldaydı. Burada bir şeye gelmiş. Orta konsol demişken biraz ondan bahsedeyim. Daha önceki Duster modellerindeki bu tuş takımları falan burada da var. Bu klima kumandaları ki İlk önce aslında Duster'la gelmişti bunlar Sonra Clio'ya da geçti Sonra Stepway'de falan Sandero Stepway'de falan da gördüğümüz işte tuşlar falan burada da var Böyle metalik güzel şık tasarımlar var Alt kısmı indiğimiz zaman burada iki tane Bakalım şurada Evet bir tane bardaklık bir de böyle telefon koymaya yerimiz var e, O yerde telefonumuzu koyabiliyoruz İki tane USB normal tip A çıkışımız var Bir tane çakmak girişimiz var O iki tane USB'yi olmuş orta konsol otomatik vites olduğu için hani bir vitesle ilgili başka bir şey yok ama vitesi manuelde kullanabiliyorsunuz Sol, sola doğru çekip e, ileri ve geri mevlatını var orada o şekilde kullanabiliyorsunuz bu arada vitesten de bahsedeyim e, daha önce Renault'un farklı modellerinde de karşımıza çıkan EDC şanzıman var burada. Xtronic değil biliyorsunuz. Clio'da Xtronic vardı. E, hatta Sandero'da Xtronic versiyon vardı. Biz onu test etmiştik. Buradaki EDC. Bu da işte çift kavramalı bir e, şanzıman sistemi. O da Renault'un uzun yıllarda kullandığı bir şanzıman. E, bir yakıt tarafına bakacak olursak. Şimdi aracımız çok yeni olduğu için 0 km olduğu için yakıt tüketimini birazcık verdiği rakamlar yüksek açık söylemek gerekirse. 10 litreye yakın bir değer biz gördük testlerimizde. Ama söylediğim gibi rodaj süresinde olan bir otomobil için çok hani rakam konuşmamız çok net ve doğru olmayacaktır. Ama şey içinde bu otomobil benim tahminlerim 7-8 arasında yakar diye düşünüyorum. Çünkü benzer özelliklere sahip. İki motordan da birazdan bahsedeceğim. Bunun dışında orta konsoluna devam edelim. Burada böyle küçük bir yuva var. Buraya bozuk para mı konur? Artık ne olduğunu anlayamadım. Hemen vitesin Alt kısmında bundan bir bölüm var. Bunun dışında iki tane bardaklık da burada var. Bu bardak buraya burada çeşitli şeyler koyabiliriz. Burada Bu kartımız burada. E, anahtarsız giriş sistemi var. Bu da bir opsiyon. O opsiyonu aldığınız zaman belli paketlerde var. Böyle bir anahtarsız giriş sistemimiz oluyor. Start and stop olduğunu da belirtelim. Bunun dışında bir de böyle bir kol dayamamız var. E, çok büyük değil kol, kol dayama. 1.1 tek bir kapasitesi varmış. Teknik verilerde öyle yazıyordu. Koltuklar çok güzel. Onu beğendim. Yani Clio'da da karşımıza çıkan bu şekilli koltuklar yine burada da var koltukların bel dayaması da var ee, çok da o da şık olmuş özellikle şoför tarafında var bu bel dayama desteği onu da detaylarda sizlere gösteririz bunun dışında işte tüm camlar otomatik yani 4 camlı otomatik belli paketten sonra geliyor oldukça da büyük bir e, torpido gözümüz var ama buralarda komple plastik zaten. Onları da söylememize gerek yok. Üst tarafa geldiğimizde ayrı ayrı açılıp kapanabilen hem yolcu için hem de sürücü için lambalarımız var. Ee, şurada bir passenger airbag yazımız mevcut. Buradan açıp kapattığımız zaman onu kapatabilirsiniz yolcu airbagini. Mikrofon tarafında e, sürücünün olduğu yere konumlandırmışlar Buradan e, telefon görüşmesi yaparken yani bluetooth olduğu için buradan yapabiliyorsunuz. Bunun dışında e, sürücü tarafında da 4 tane sürücü. E, kapının kumandaları yer alıyor. Ve çeşitli ayarlar da yine sol tarafta mevcut. Öte yandan şimdi gelelim motor tarafına. Motor seçeneklerine. Şimdi Renault bu otomobilde temelde aslında 3 tane farklı motor var. Bir tanesi 1.0 turbo 90 beygir. Bir tanesi 1.3 turbo 150 beygir. Bir tanesi de 1.5 DCI. Anladığınız üzere dizel. Bu bizim test ettiğimiz otomobil arkadaşlar EDC şanzımanlı olan ki zaten bir tane var. O 1.3 turbo 150 beygirlik olan versiyon. Bu aslında bizim Renault Clio'da da karşımıza çıkan bir motordu. Çok da sevilen bir motordu. Bu 150 beygir. Bayağı iyi bir ivmeleme sağlıyor. Onun da çok tuttuğunu belirtelim. Hatta Renault'dan arkadaşlar söylemişti bayağı bir tutan model olduğunu. Ama motorların farklı farklı varyasyonları var. Şöyle 1.0 turbo dedim 4x2 var. 1.0 turbo'nun yine 100 beygirlik olan bir ECO-G dediğimiz fabrika çıkışı LPG7 olan bir versiyonu var. İsterseniz öyle de alabiliyorsunuz. Bunun dışında yine 1.3 turbo'nun 4x4'ü var. 4x2'si var. Win Blue DCI dediğimiz bu 115 beygirlik dizel motorun sadece ve sadece arkadaşlar manuel versiyonu var. Otomatik şanzımanı bulunmuyor. Onun da altını özellikle çizeyim. Bu arada iki farklı paket var. konfor ve Prestige paketi olmak üzere iki farklı paket var karşımıza çıkıyor. Hemen hemen her modelin hem konforu var hem prestiji var. Ayrıca bazı ek donanımlar da bu araçla beraber satın alabiliyorsunuz. Onun da altını özellikle çizmiş olayım. Şimdi neler var? Ee, arka ve önde LED sinyaller olduğunu söyledik. Ki bu LED sinyallerle donatılmış ilk Dacia. 478 litre bir bagaj açmış söyledik onu zaten bagajda anlatmıştık ama bir kez daha altını çizelim. E, fabrika çıkışı LPG özelliğimiz bulunuyor. İstersek şöyle donanımlarda alabiliyoruz yani teknoloji tarafından neler var diye merak edenler olabilir. Koltuk ısıtma var. E, 360 derece kamera opsiyonumuz var. Kör nokta uyarı sistemimiz var. Mesela bu arabada var mı? Bu arabada da var mesela şu anda. Kör nokta uyarı sistemimizde mevcut yokuş kalkış destek sistemimiz var, otomatik yan farlar var, bu gibi teknolojileri de yine araçla beraber satın alabiliyorsunuz aslında epey de güzel teknolojiler var ama tabi böyle hani şerit takip, işte adaptif kuruş kontrol gibi şeyler yok ama işte hız sabitleme gibi özelliklerin olduğunu söyleyelim. O zaten uzun yıllar da hem Dodge hem Renault'da olan bir teknoloji. Şimdi bu opsiyon paketlerinden bahsetmek istiyorum söyledim ya. konfor var dedik ve prestij var dedik. Bir de prestij Plus diye bir model de var. Onlardan da biraz bahsedeyim isterseniz. Opsiyonlarda işte konforda başka opsiyonlar var. prestijde başka ve prestij plusta başka. Yani hepsine bir şeyler alabiliyorsunuz. Tabii belli oranlarda. Şimdi ekranda ben onu bir göstereyim size. Ekranda göreceksiniz. O ekranda gördüğünüz tabloda hani hangi pakette ne alabileceğinizi siz de kendiniz göreceksiniz. Peki fiyatlar. Gelelim fiyatlara. Biliyorsunuz bu tip yeni lansmanlılarda Renault şöyle bir strateji uyguluyor. Bir lansman fiyatı piyasaya sürüyor. Lansman fiyatı belli bir süre. Genelde ay sonuna kadar ya da böyle bir 10-15 gün geçerli oluyor. Ondan sonra fiyatlar, normal fiyatlara dönüyor. Şimdi bu versiyonun, yani daha doğrusu da şöyle söyleyeyim. Duster'ın başlangıcı fiyatı, lansman fiyatlarından bahsediyorum. Yani kampanya fiyatları geçiyor. Ekranda göstereceğiz onları. Comfort 1.0 Turbo 90 beygirli 4x2 sürümün ve manuel bir testir. Bu başlangıç fiyatı 199 bin lira. Baya Renault fiyatı uygun tutmuş onu söyleyeyim. Bu modelin hani DCEV şanzımanlı en ucuz ben kaçı alırım ya da bana kaçı olur diye söylüyorsanız, bu modelin fiyatı ise arkadaşlar 229 bin liradan başlıyor kampanya fiyatı için yalnız söylüyorum. Kampanya bittikten sonra otomatik bir testi en hani bazı modeller 241 bin lira olacak, 229 bin lira. Böyle dolu bir paket olursa yani bunun için şimdi birçok teknoloji işte var. Bunun üzerinde dolu paket olursa onun fiyatı ise 241 bin liradan başlayacak arkadaşlar. Yani 241 bin liraya bir iki paket daha var bunda bazı opsiyonlar da var. Hani 250 bin liraya falan yaklaşık olarak söylüyorum. Bu otomobili kampanya fiyatıyla alabilirsiniz. Kampanya bittikten sonra 254 bin liradan başlayacak fiyatı opsiyonlar hariç söylüyorum. Çeşitli opsiyonlarla fiyatın bir 10-15 bin lira değişebileceğini söylemek isterim pahalı sürüm olan konfort e, 1.3 blue dci 115 b20 fiyatı ise 327 bin lira onun da kampanya fiyatı bu arada 259.000 bin liraymış. çok iyi bir fiyat gerçekten dizel 4 çarpı 4 manuel fiyatı 259 bin lira 4 çarpı 4 yaz yani. lanetmanla ikisinin arasındaki fark kaç bin lira dedin abi 327 bin liste fiyatı Lansman fiyatı 259 bin liraya düşüyor. 259 yani, 900. Bayağı fark ediyor. Bayağı yani bu fark. kadar gerçekten <gülüyor> fazla değil mi bu kadar? Fark. Bu kadar fark etmiş evet. Burada bayağı fark etmiş. Mesela 200, e, 4x2 olan muhtemelen vergi dilimi değişiyordur da o yüzden. 4x4'te biraz muhtemelen vergi dilimi uçuyor. Onu bayağı bir makul tutmuşlar. 4x2 dizelinden bahsediyorum. Normal fiyatı 241.000 lira. Lansman yani kampanyalı fiyatı da 229.000 lira. Ama bence bunu alacaksınız. otomatik alınırsa 229.000 lira gayet uygun bir fiyat. Bu C sınıfı olarak geçiyor aslında Duster biliyorsunuz. Ve ülkemizde en çok satılan kendi kategorisinde araçlardan bir tanesi. Ve zaman zaman işte Kaşkay da geçiyor. Bazen bu da geçiyor ama. Duster'da çok satılan araçlardan bir tanesi. Ama tabii iç kalitesi birazcık pek C sınıfı gibi bir hissiyat vermedi bana. Ama böyle yani yazık ki. Evet sevgili teknoloji oku takipçileri Duster'ın bu hem kullanım deneyimi hem de iç mekan deneyimini anlattık. Şimdi son sözlerimizi söyleyelim ve videomuzu bitirelim. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere Dacia Duster'ın, yenilenmiş Dacia Duster'ın özelliklerini anlatmaya çalıştık. Otomobil özellikle uygun fiyatı ve EDC şanzıman desteğiyle aslında önemli bir noktada bulunuyor. ciddi bir rekabet noktasında bulunuyor. Çünkü en azından hani daha düşük bir pakette alırsanız 229 bin liradan ya da kampanya fiyatı bu şekilde 240, 240 bin TL civarından başlayan bir otomatik şanzımanlı yüksek su bir otomobil sahibi olmuş oluyorsunuz. Bence rekabet anlamında çok ciddi iyi bir noktada duruyor. Özellikle dediğim gibi Benzinli otomatik sürüm için bunları söylüyorum. Tabii ki 4x4 olan, dizel olan veya benzinli olan farklı farklı sürümler de var aracın. Ve SUV tarafında baktığımızda en çok satan modellerden biri olduğu için otomatik vites seçeneğinin bu aracın elini güçlendireceğini söyleyebiliriz. Üzerine eklenen yeni teknolojiler, yeni donanımlar da yine Otomobilin cazibesini de arttırmış bulunuyor. Dacia Duster ile ilgili bizim anlatmayı unuttuğumuz, sizin merak ettiğiniz sorularınız varsa yorumlar kısmında bizlere iletmekten çekinmeyin. Hepsini okuyoruz, hepsini değerlendiriyoruz. Elimizden geldiğince de yanıt vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Youtube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal araya takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda www.teknoloji.com adresine de sizleri bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.